<gülüyor> Mesela sizin e, diyelim ki uh -huh. e, yani kötü akrabalarınız var. Uh -huh. O zaman diyoruz ki Nevi'nin dayısı ayılık yapıyor demiyoruz. Adı neyse Ahmet dayı ayılık yaptı bana. Bizim ilişkimize zarar veriyor. Kocasıyla konuşuyor. Harbi. Kocasından önce kendisi söylüyor. Benim dayımın bazı ayılıkları var diyor. Affedersiniz. Uh -huh. O da diyor ki tamam canım e, o zaman ne yapalım? İşte onunla her gün görüşmeyelim diyor. Hı hı. Ne yapalım? Bizim çekirdek aileyi korumamız gerekiyor. Hı hı. Bunun için yıldan yıla, bayramdan bayrama, merhaba merhaba tamam bitti. Gördünüz mü? Da, dayımız korunurken ayılığından da korunduk. Ama senin... Doğru. Ayı dayım var derse, böyle gösterirse hı hı. çok büyük bir iğneleme. O zaman o hemen korumaya çalışıyor. Benim dayımı ayı dedi, benim sülalemi yok edecek. Şimdi bunlar. seni yok etmeye çalışırsa bir kişi, hı hı. E sen de onu yok etmeye çalışırsın. göre savunma yapıyorsun zaten. Kan davası büyüyerek gidiyor. Doğru sen diyorsun. evdeki elektrik faturasını çözemedin, büyüdü, yangın büyüdü. <gülüyor> yangın büyüdü. O yüzden ilişkilerde temel noktalardan biri de tarafların yakınları. Mahallesi, milliyeti, ülkesini kötülükleri o kişiye mal etmeyeceğiz. İlgili kişiye fatura edeceğiz. Bir de kişiliklerine saldırmayacağız. Hı hı. Mesela senin ayı dayın demeyeceğiz. Senin dayı, senin dayın bile demeyeceğiz. İşte Ahmet dayının bazı ayılıkları var. Veya şu kişi diyeceğiz. Hı hı. Ee, onun Ona nasıl pozisyon alacağız? O kadar. Diyelim ki güzellik. Mesela hı hı. sizin... İşte Bulgaristan'da da bulundunuz mu? Ve aileniz mi oralarda kaldı? Oralardan göç, Oralardan göç ettiğiniz Hı -hı. için. Diyelim ki orada bir ikinci vatanınız gibi bir nevi. Hı -hı. E, sağ olun Türkiye'yi birinci vatan olarak benimsemişsiniz. Ama bütün Bulgaristan'ı kötülemek yerine oradaki güzellikleri, senin geldiğin Bulgaristan ne güzelmiş, senin geldiğin millet ne güzelmiş, senin geldiğin aile ne güzelmiş deyip bütün güzelliği bütün aileye verebileceğiz. Hı hı. Kötülüğü kişiye özel. Doğru. Çünkü o zaman e, kamplaşma ve gruplaşmayı kırmış oluyoruz. Hı hı. Böylelikle eşimizden yana olduğumuzu belli ediyoruz. Kişi de kendinden yana olmalı, eşinden yana olmalı. Ayıdan yana, kötülüklerden yana olmamalı. Kötülükler kişi, ha, kişiliğe hı hı. E, saldırmadan söylenmeli. Yani özet olarak geçecek olursak çekirdek aileyi koruyup ona hı hı. saygı duymalıyız. Kesinlikle.